arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda size Vava Cars'a araç satışı ve Vava Cars'tan araç satışı her ikisini birlikte anlatacağım. Yani aslında ben Vava Cars'la aracımı takas etmiş oldum. Size bu süreci olabildiğince detaylarıyla vermeye çalışacağım. Öncelikle Vava Cars Biliyorsunuz yurt dışı kaynaklı, yabancı kaynaklı bir şirket. Petrol ofisinin sahibi olan firma tarafından kurulmuş. Bununla birlikte şu an rakipleri de var. Arabam.com, Kavak gibi ve daha yeni gelen rakipler de var. Bu sektör Türkiye'de hızla gelişiyor. Bu sektör dediğimiz kurumsal anlamda ikinci el ara çalışı ve satışı tabi bunu satarken bir miktar e, işlemle, hani yenileyerek araçları satıyorlar. E, yenilenmesi gerektiği durumlarda. Bu sektör Türkiye'de hızlı büyüyor. Neden? Çünkü e, insanların buna biraz ihtiyacı vardı. Yani şöyle ihtiyacı vardı. Biz e, araç e, almak için, görmek için çok fazla vakti olan insanlar değiliz. Özellikle Beyaz yaka kesimini e, söylüyorum, yani belki bir esnaf yeterince büyükse işletmesini e, bir araç için e, belki birkaç gününü harcayabilir. Ama bizim birkaç günümüzü harcamamız demek, iznimizi kullanmamız demek. E, bu da e, yani çok fazla yapabileceğiniz bir şey değil. Çünkü bir araca bakmaya gittiniz, hem binlerce lira para harcadınız, hem de araç size uygun çıkmadı. İzninizi de kaybettiniz. Yani çok ciddi bir zarar olmuş oluyor tabi. Bu çok önemli. Arabayı alırken, satarken de aynı şekilde aracınıza bakmaya geliyorlar. E siz sonuçta bir şirkette çalışansınız. E bir gün izin aldınız baktırdınız. iki gün izin aldınız baktırdınız. E her gelene de aracınızı baktıramazsınız. E bakmadan da sonuçta zaten bu alınamaz. Yani... Dolayısıyla randevu vereceksiniz. Hepsini bir araya sıkıştırsanız e, ne kadar sıkıştıracaksınız. Yani e, çok çok iyi durumdaki bir aracınız varsa ve belki e, hatasız gibi bir aracınız varsa ve işte randevuları da ayarlarsanız belki bir günde satabilirsiniz ama stres olursunuz yani çoğu durumda. Çünkü karşınıza gelen insanlar da e, yerine göre sizi stres yapabilecek e, potansiyele sahipler. Bir de böyle bir sıkıntı var. Yani sizi herkes dolayısıyla arayabiliyor telefon numaranızı ver, verdiğiniz durumda. Bunu da herkes istemiyor açıkçası. Dolayısıyla yani e, Vava Cars gibi kurumsal yerler son dönemde talep görmeye başladı. Ben de bu durumlardan ötürü hem aracımı aynı gün içerisinde satmak istedim. Hem de hızlı bir şekilde internetten işte durumunu inceleyerek, görerek nispeten temizce gördüğüm bir aracı almak istedim. Ayrıca e, Vavacars gibi firmalar her aracı almıyorlar. Yani şasisinde, airbaginde işlem olan ağır hasar kayıtlı bir aracı bu firmayı satamazsınız. Bu firmadan da alamazsınız. Dolayısıyla e, bunlar biraz cazip geldi. E, bir de şey de var. Yani Vovacars'ta araç rezervasyonu var. E, seçtiğiniz bir aracı kredi kartıyla ön ödeme yaparak 3 gün rezerve edebiliyorsunuz. Bun, bunu yerine göre işte istisnayla uzatabiliyorlarmış. De kredi vs. kullanacaksanız. Tabi işin bu boyutu da çok güzel. Yani Normal şartlarda siz bir araca <gülüyor> ayırtmak isterseniz kapora vermeniz gerekiyor. Onda da maksimum bir gün. Hadi diyelim ki iki gün size rezerve edebilir ama karşınızdaki insan dolandırıcı olabilir. O kapora'yı boşuna vermiş olabilirsiniz. Ya da kapora verseniz dahi yani bir bahane uydurup aracı sizi satmaktan vazgeçebilir. Bu hep yapılan bir şey. Özellikle piyasa hızlı artarken ki şu dönem öyle bir dönem döviz e, kurundaki hızlı gelişmelerden dolayı, hızlı yükselişlerden dolayı sizin kapora vermeyi düşündüğünüz kişi Sonuçta bu bir güven ticareti oluyor. Güveninizi boşa çıkarabilir. Aracı size satmaktan vazgeçebilir. Bu durumda kaporanızı alırsınız ve bir başka araç bakmaya devam edersiniz. Yani bu süreç belki siz 4-5 tane araca niyetlenirsiniz ve alamazsınız. Yani bunu da yaşayabilirsiniz. Ev hava karşısında işte dediğim gibi şey de var rezervasyonda olduğu için aracı opsiyonladığınız zaman 3 gün içinde parasını tamamladığınız zaman araç size geçiyor. Bu da bir avantajdı ben e, bunların hepsini görünce tabi şey yaptım süreç şöyle başladı aslında önce tabi kendi aracınızı satmak eğer araç temizsi nispeten kolay dolayısıyla benim aracımda e, şey bir araçtı yani hiç boyası olmayan ancak kozmetik hataları olan bir araçtı yani piyasada hatasız boyasız olarak bilinen neredeyse bir araçtı. 1-2 göçüyü tabi kılcat çatlı vesaire vardı işte stopunda ama onun dışında hiçbir sorun olmayan servis bakımı 20 bin kilometrin altında tertemiz bir araçtı birçok insana göre sıfır kondisyonuna çok yakın bir araçtı dolayısıyla araç satışımın ben kolay olacağını biliyordum ben öncelikle araç bulmam gerekiyordu günlük bakıyordum tabi baba karsı orada e, araçlar günlük olarak yükleniyor sitelerine Ekspertiz durumunu koyuyorlar kendince yapılmış ekspertizi ve bütün hataları olabildiğince <gülüyor> fotoğraflıyorlar ve orada size göstermeye çalışıyorlar yani normal bir aracı inceleseniz siz o kadar hata göremezsiniz tertemizi katsınlar önümüze koysunlar siz 10 tane hata varsa en fazla ikisini üçünü görürsünüz çok küçük hataları bile çok küçük boyu hatalarını bile yani ki normal boyalı olma vesaire saymıyorum. Fotoğraflayıp güzel bir ortamda koyuyorlar oraya. Ee, i̇şte ön arka lastiklerin diş ne kadar vesaire detaylı ya da işte OBD e, soketinden işte diagnost bağlayıp sonuçları şöyle oldu diye ne kadar bunların hepsini size güzelce açıklayan bir ekspertiz raporu sayfaları var Buradan bakıyorsunuz. Ee, ben araçları işte son yani e, ay, ay ortası gibi aldım aracı. Yani o zaman başladığım süreci yanlış hatırlamıyorsam 18'inde de zaten araç üzerime geçmişti 3-4 günde tamamlandı aracın e, üzerime geçmesi. Teslimat biraz daha sonra olduğunu anlatacağım. Ee, bir tane e, yani birkaç tane araç vardı mantıklı. E, ne alabilirim diye baktım işte Hyundai Kona 1.6 Turbo vardı. Skoda Scala vardı. E, bir iki tane Golf vardı. Ee, Seat Leon vardı. Şu an aldığım araç 1.5 TSI Excellence paket 2020 model 20.000 km'nin biraz altında 19.000 ks. km'deydi. 19800 civarlarındaydı. Ben bu aracı ayırttım. Ee, neden? Çünkü ben e, yeni aracımda birkaç şey istiyordum. Birincisi e, Önceki aracım Hyundai i20 1.4 4 ileri otomatik 100 beygirdi. Birincisi biraz daha hızlı bir şanzıman. İkincisi bariz daha güçlü bir motor istiyordum. Dolayısıyla biraz turbo benzinli bir araç almak istiyordum ve daha az yaksın istiyordum. 1.5 TSI DSG kombinasyonu bunları sağlıyor açıkçası. Hem basmadığınızda e, tork düşük devirlerde geldiği için az yakıyor. Yani otoyol kullanımında 6 litrelere gezerseniz 80-90 giderseniz 5.7'lere iniyor yakıt tüketimi. Gerçekten e, gaza sakince basarsanız makul e, yakıt tüketimi var. Aracın. Böyle bir avantajı var açıkçası. E, bu beni e, cezbetti. E, ikincisi de x pakette donanım olarak e, oldukça dolu bir araç. Dolu olmasını da istedim. Yani bir önceki aracım Style paketti i20'nin orta paketi ama e, dönemi için yani bugüne baktığımızda bugün üretilen araçlara göre boş kalıyordu. Yani bir Apple CarPlay artık yeni üretilen tüm araçlarda neredeyse hani en boşlarını saymazsak standart. Benim aracımda CarPlay yoktu, geri görüş kamerası yoktu, önde park sensörü yoktu. Yani far sensörleri, yağmur sensörleri falan onları saymıyorum. Bir de Airbag olarak da iki Airbag ile gelen bir araçtı. Aldığım araç tabii ki 6 ayır bekle geliyor. Bunun yanında ben araca aslında adaptif hız sabitleme şerit takip gibi özellikleri olsun istiyorum. Ya da olmuyorsa bile kolayca eklenemişsin. Retrofit dediğimiz dışarıdan dudunma ekletmeyi de uygun olsun istiyordum. Bu Seat Leon bu kasası yani 5F kasa dediğimiz kasa bu işe çok uygun. Her türlü argesi yapılmış retrofitçiler tarafından İstediğiniz her türlü donanımı sonradan ekledebiliyorsunuz. Ekletemediğiniz tek bir donanım var. Cam tavan. Benim aracımda cam tavan yok. Olsa güzel olurdu. Ee, olsa üzerine bir 20 bin lira daha verirdim. Çok net verirdim. Hiç sorun olmazdı ama benim aldığım yerde Vava Cars'ta cam tavanı olan bu kondisyonda olan bir araç yoktu. Ee, bir de insanlar şey dedi çevremde ilk, hani bu aracı alacağım sürece ya FR alsaydın cam tavanla alsaydın diye çok fazla şey yani hani eleştiren bu anlamda hani bu aracı e, ya yani bu araç güzel ama şu şu paket olmalı gibisinden söyleyenler oldu. Onlar da kendilerince haklı olabilirler e, ama e, yani piyasa öyle bir durumda ki siz ne araç buluyorsunuz mantıklı e, onu genelde alıyorsunuz yani şey gibi bir durum olamıyor. Yani bayiye gideyim dondum seçeyim çay kahve ısmarlasınlar bayiye gidiyorsunuz adam araç çok diyor yüzünüze bile bakmıyor çoğu yer böyle zaten. İkinci elde de satıcılar çok tok haliyle vesaire. Ben bir de dediğim gibi Vavacars gibi bir yerden almak istedim. Yani tabii ki piyasada sahibinden komda vardı araçlar ama fiyatlar da denk diyen dediğim gibi 550-560 civarında böyle araçlar vardı ben alırken. Ben kendi aracımı takas indirimi dahil 525'e aldım. Vardı. Alabilirdim de ama ben üçüncü bir şahısla uğraşmak çok fazla istemedim. Süreç kolay olsun, basit olsun ve kurumsal bir şirket tarafından takip edilsin istedim. Dolayısıyla bulabildiğim en makul mantıklı araç buydu. Yani 100 beygirlik bir araçtan 150 beygirlik boş bir araçtan dolu bir araca geçtim. Hasar kaydı yoktu. Sadece bir parçasında boya işlemi çıktı. Yani nispeten dediğim gibi görece temiz bir araç. Buldum ve aldım. Süreç sonra şöyle işledi. Aracı rezerve ettirdim. Kredi kartı ödemesini yaptım. Zaten e, takas edeceksiniz. Bu arada arıyorsunuz. Ben bir araçla da bu aracı takas etmek istiyorum. diyor Onlara söylemeniz gerekiyor. Rezerve ederken. Ben bunu da yaptım. Sonrasında kendi sitelerinden aracım için bir e, şey yaptım. Teklif aldım. Fiyat teklifi. Fiyat teklifi aldıktan sonra da Aracıma randevu oluşturdum, randevuya götürdüm. Eee, randevu da araca ekspertiz yapıyorlar. Son derece detaylı bir şekilde araca bakıyorlar. Araca baktıktan sonra son derece detaylı derken benim aracımda tabii çok aşırı detaylı olmadı araca hatasız olduğu için. E, süreci 20 dakikada falan bitti galiba. Ancak şeyde çok bekledik o gün çok yoğunluk varmış herkes araç alıyor satıyordu yine benim aldığım dönem fiyattan yükseldiği bir dönem olduğu için 45 dakika falan fiyatın gelmesini bekledik hava karsın merkezinden sonrasında şey karşınıza geliyor diyorlar ki size bir ön fiyat vermiştik merkezimiz tekrar fiyatta da ekspertize göre ve fiyatımız şu oldu. Bana e, ön verilen fiyatla son verilen fiyat arasında yaklaşık %2 bir fark vardı. Yani piyasa yükselir durumda olduğu için o makas çok azdı. 332'den 325'e falan indiler. Ben de tabii e, hemen e, diğer aracıları rezerve etmiştim. Aradaki fark okeydi benim için. Hemen tamam takas yani takas da edeceğim bu aracı da satmak istiyorum dedim. E, saat 3'ten sonra gittiğim için tabii notere biraz yetişelim diyor. Koştur koştur gittik. Sizi hemen alıyorlar. Orada imzanızı atıyorsunuz şubesinde sözleşmeye. Hemen hızlıca notere gidiyorsunuz. Noterdeki her şeyi ayarlıyorlar bu arada. Noterde sıra falan bekletmiyorlar. Direkt onlar için herhalde özelleşmiş bir vezneye hemen gidiyorsunuz. Hemen bir iki soru soruyor. Hemen imzayı atıyorsunuz. Kimliğinizi verip sonra oradan Öde, şey ödemesini, notere imzalatmasını filan başkatibe kendisi yapıyor. Ee, hemen oradan e, ofise ya da işte evinize sizi bırakıyorlar ve araç satışınız tamamlanmış oluyor. Paranız da 1 saat içinde normal şartlarda yatıyor. Bu bende böyle olmadı. Ama ben bunu tabi şikayetlenecek durumda değildim. Çünkü biz notere gittiğimizde 5'e çok yakındı saat yetişmedi. Yani sistemlerinde de bir yoğunluk olmuş o ara. Ertesi gün sabaha kaldı ve çok özürler, özürler dilediler vesaire Tabi e, normal şartlarda karşınızda kurumsal bir muhatap olmasa arabayı verdiniz. Para yok. Yani strese girersiniz. Ben hiç strese girmedim. E, oynayıp evime gittim. Ertesi günde sabah saat e, sanırım 10 gibi param hesabımdaydı. Para hesabıma geldikten sonra paranın üstünü tamamlamam gerekiyordu zaten işte üç gün süren vardı bir günü dolmuştu o şekilde öbür aracımız satmıştım i21 satmıştım ee, paranın üstünü EFT ile yani parayı bana blok olarak yolladılar üzerine koyacağım rakamı ayarladım burada kredi de çekebilir kredi operasyonları tabi biraz oraya arayarak görüşmeniz gerekiyor parayı direkt bavakarsa yolluyor banka vesaire orada biraz daha işler uzayabilir ve biraz daha hani bir gününüzü belki o işlerle o harcayabilirsiniz ben de tabi para hazırdı dolayısıyla böyle bir sorun olmadı paramı e, tek kalemde bavakarsa EFT yaptım yaptıktan galiba yarım saat içerisinde paranız bize ulaştı Devir işlemleri için vekaletname'nizi bekliyoruz dediler. Yanlış hatırlamıyorsam. Vekalet örneğini alıyorsunuz sonrasında. Notere gidiyorsunuz. Notere gittim. Bu şekilde de bu var. Dedik hemen bu yazının Word halini bana yolla. E, Tabi o an hemen Vavacars'ı aradım. Dedim benden bunu Word halini istediler. Ondan çünkü kendi formatına sokuyor. Bir de fotoğraf istediler. Fotoğraf çektirmem gerekti. E, bunlar da aklınızda bulunsun. Yani Vavacars bunu söylemiyor size fotoğraf gerektiğini ya da word halinin gerekebileceğini bunlar o an çıkan şeylerde fotoğrafı çektirdim giderken hemen vekaleti vermeden önce baba kars galiba fotoğrafı şeyde söylüyor e, vekalet aşamasına gelince söylüyor önceden de biliyorsunuz bir vekalet vereceğiniz ama o, o parayı ödediğim anda yani ben, bana söylenmiş oldu öyle söyleyeyim o yüzden biraz sürpriz oldu daha öncesinde bilmiyordum neyse fotoğrafı çektirdim gittim Word halini istediler. Hemen aradım müşteri hizmetlerini. Bana yollar mısınız? Hemen yolluyoruz dediler. Çok hızlı bir şekilde elime atlar. Yani müşteri hizmetlerine bağlanmadığı da sıkıntı yaşamıyorsunuz bu arada. Ee, o anlamda da hızlılar. Yani 1-2 dakikada bağlanabiliyorsunuz müşteri hizmetine. Benim dediğimin böyle oldu. Öyle söyleyeyim. Ve bir kısmını noterde hallettim. Bunun için cebimden ilave para çıktı. 250 lira. Işte 50 lira da fotoğrafa versek 300 lira civarı bir para. Burada harcıyorsunuz ama araç alırken ve satarken arabanın fiyatı harcadığınız tek para bu. Başka bir para harcamıyorsunuz. Yani ilk arabanızı satarken bütün noter masrafları vesaire Vava Cars karşılıyor. Diğer arabayı üzerinize alırken bir ücret çıkıyorsa da bilmiyorsunuz bile. Onları da Vava Cars karşılıyor. Sonrasında ben vekaletin taranmış halini onlara mail attım. Çok hızlı bir şekilde belgenizi aldık dediler. Aracın e, şey üzerinize geçirmesi işlemi başlıyoruz dediler. Ayrıca ben plaka değişikliği istedim e, benim aldım araç Ankara'daydı ve İzmir plakaydı. 3 gün <gülüyor> içinde kullanmış olduk. E, aracın üzerime geçme süreci 3-4 saat oldu yani galiba öğleden sonra saat iki gibi verdim akşam altı gibi SMS geldi aracı üzerinize yaptık diye ve plaka değişikliği ile birlikte yaptılar hatta Ruslat'ın fotoğrafını da mail olarak attılar o gece yani o gün saat 6.00 sürdü mi 7.00 sürdü mi ne akşam Edevet'ten baktığımda üzerime tescil edildiğini Edevet araçlarımdan görebildim tabi aracın üzerime geçmesi galiba cuma günüydü ya da perşembe günüydü ben işlemleri ben parayı çarşamba günü tamamlamıştım galiba yani 1-2 bir, bir gün sürede aslında araç resmen üzerime geçti ve İstanbul'da olsaydım teslimatı da muhtemelen o hafta bitmeden yapabileceklerdi. Ancak araç Ankara'dan geldiği için e, toplayarak getiriyorlar. O yüzden biraz daha süre alıyor. Pazartesi günü beni aradılar. Ben e, randevu ise bir sonraki hafta cumartesiyi alabilmiştim. Yani sistem çok önümüzdeki günlere randevu vermedi. Dolayısıyla ben de alabileceğim en erken tarih olan bir hafta sonra cumartesi, cumartesi miydi? cumartesi aldım randevuyu. Ancak paz sonraki hafta pazar günü beni aradılar dediler ki aracınız hazır İstanbul'a geldi ne zaman teslim edelim ben de dedim ne zaman teslim edebilirsiniz dediler ki bugün gelin isterseniz alın ya da yarından sonra biz size evinizden alıp aracı teslimata götürebiliriz ben zaten aracı ha, bu arada şeyde yani evinize de getirebiliriz dediler eve getirme hizmetleri de var her zaman ben orada merkezlerinde teslim almak istiyordum yani da öyle oluşturmuşum tamam dedim o zaman işte salı olur, çarşamba olur vesaire. Tamam çarşamba günü dedim olsun. Dolayısıyla aslında bir hafta e, parayı yatırmayla arabanın teslim olması bir hafta sürdü. Araç Ankara'da ol, olmasaydı İstanbul'da olsaydı dediğim gibi 2-3 gün içerisinde teslim alınmış olurdu. Çarşamba günü geldiler kapıma. "Önce geliyoruz, müsait misiniz?" dediler. Dedikten bir saat sonra geldiler. O tabii ki İstanbul içindeki lokasyonlara bağlı şehir tarafındalar İstanbul'da. Bu Çamsakura Hastanesi var. Oraya çok yakın. O bölgede yerlere oradan çıktı çıkıp geliyorlar. Bir saatte falan geldiler. Dokuzda işte aradılar. Geliyoruz. da buradaydılar. Arkadaş. Ee, bizi bir Skoda Scala araçla babamla beraber gittik. Aldılar. Ayrıca sağ olsunlar kahve koymuşlar. Su koymuşlar. Çikolata koymuşlar. vesaire hani ikram da yapmışlar. Hoşuma gitti açıkçası. Bunu yapmak zorunda değiller. Sonuçta parayı ödemişsiniz, araç alıyorsunuz. Ee, ve araçla birlikte rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde biz şeye götürdüler merkezlerine. Orada sadece bir iki imza atıyorsunuz aracı. işte teslim alanıza dair aracı bakıyorsunuz, inceliyorsunuz bir sorun var mı, farklı bir şey var mı. Sonuçta e, hani teslim tutanağı gibi sayılıyor o. O anda bir şey varsa bulsanız söyleseniz iyi olur benim aracın yedek kumandasının pili bitmişti onu değiştirdik o anda iyi oldu başka da bir sorun o an göremedik aracı teslim aldık burada dediğim gibi aracı e, teslim olmadan bir bakma teslim almadan bir expertise diye bir şansınız pek yok hani şöyle işte teslim alırken o imzayı atmadan çok farklı bir kusur buldunuz ben bu aracı hemen istemiyorum, paramı geri almak istiyorum. Deme şansınız tabii ki var. Ama bunu aracı aldıktan sonra da deme şansınız var. 14 gün içinde diyorlar ki iyi edebilirsiniz Ayrıca sattıkları araca e, bir yıl 25 bin kilometre garantisi de veriyorlar. Belli bir yılın altında ise benim aldığım araçta bu da vardı. Onun da e, poliçesini veriyorlar size. Dolayısıyla yani beğenmezseniz iyi halde şansınız var. Aracı bir zarar vermeden süreci, 500 kilometreyi geçmeden sürece 14 gün içinde. Ancak araçlar temiz oluyor yani temiz araç alıp temiz araç sattıkları için öyle çok büyük bir kusur, yani ne aldığınızı biliyorsanız yaşamazsınız. Ben oradan içim rahat etsin diye doğrudan aracı götürdüm. Ee, Esenyurt'ta yeni açılan Tarcanlar Ekspertisi şubesine götürdüm. Araca baktırdım. Ee, söylediklerine göre çok ufak bir fark çıktı. Boyalı dedikleri parça, fabrikasyon, çift kat boyalı ve işte ayar yapılmış çıktı. Kaputunda iç tarafında el kadar bir yerde sanırım bir işlem var, dışında yok, içinde dediler yağ çobuğunun olduğu kısımda bir şey olmuş dediler, sanırım orayı düzeltmişler dediler, benim için önemsizdi açıkçası, bir başkası belki çok önemser, tamam dedim, aldım, eve geldim, bunun dışında ön lastikler, arka lastikler farklıydı, ben ondan korkuyordum biraz, yani dedim acaba, bir de sol çamurukla boyalı deyince, hani Acaba işte kaza yaptı lastiğin biri patladı işte bir çiftliğini o yüzden değiştirdiler önlerle arkalar farklı falan diye miyersem öyle değilmiş yani e, tahminim doğru çıkmadı önler kış lastiğimiz sanırım kul, Arabada, Ankara'da olunca kışın kullanmak için önleri lastik takmışlar ve lastiklerde 2021 yeni lastik yani kullanıldığı yıl muhtemelen Ankara'da kullanıldığı sezon yeni lastik takılmış arkalar ise birazcık şey dişlerini işte, yani azdı biraz hani değiştirmesi gerekiyordu bir sene içerisinde. Gittim ona da bir takım lastik alıp geçen gün taktırdım. 5100 liraya mal oldu. Lastikler açıkçası bana. Tek çekim tabi bu. Orada da öyle bir şeyim oldu. Ücret ödemem oldu. Onun dışında araç gayet temiz. Söyledikleri gibi fotoğrafladıkları gibi tertemiz çıktı. Yani Genel olarak ben verdikleri hizmetten, deneyimden memnun kaldım. Param çok hızlı bir şekilde hesaba geçti. Parayı yatırdım, çok hızlı bir şekilde aracı üzerime yaptılar. Yine Ankara'da olmasına rağmen makul bir sürede teslim ettiler. Tabii şu var yani... E, belki dediğim gibi İstanbul'da bir galeriden araç aldığınızda o gün tabii teslim alabiliyorsunuz. Yani... Buradaki iki gün, üç gün beklemeler sizin için belki çok büyük beklemeler olabilir. Ama ben bunları dediğim gibi dert etmedim. Dedim. Çünkü ben aracı haftanın her günü aktif kullanan biri değilim. Dolayısıyla bunlar benim için sorun olmadı. Ben süreçte az yorulmaya baktım. Az yoruldum. Yani benim aracı sattığım gün orada hemen işlerim halledildi. Bir gün oraya gittim. Bir gün noter belgesi için e, fotoğraf çektirdim noterden vekaletleme verdim. Bir gün onun için uğraştım. Üçüncü günde gitti, beni aldılar ve gayet konforlu bir şekilde aracımı bana teslim ettiler. Yani bu anlamda ben son derece konforlu bir e, alım satım ve teslimat süreci yaşadım. E, her şeyi onlar hallettiler. Onlar düşündüler. O anlamda ben mutluyum. Yani dediğim gibi belki bunların hepsini kendim yapsam belki on 15 bin lira daha karlı olabilirdim. Olurdu bu. Ama e, bu işlerin toplamında benim de hata yapma riskim var. Ve hata yaptığımda bırakın olan 15 bin lira karlı olmayı 50 bin lira zarar da edebilirdim. Yani araç alırken ve satarken herkesle e, tabii ki ticaret yapmak e, doğru değil. Başınıza ciddi sıkıntılar açabilirler. Ben bunlardan açıkçası bir korunmuş olduğumu düşünüyorum. Nispeten sigortalanmış olduğumu düşünüyorum. Ve üstün hizmet aldım, rahat hizmet aldım, bunun da bir bedeli olacaktır tabi. Bu anlamda başarılı buldum. Bu arada aracı teslim ederken küçük bir hediye paketi de veriyorlar. İşte cam, termostur, anahtarlıktır, ruhsatlıktır gibi. Yani böyle küçük incelikler de var. İşte 100 liralık yakıt çeki kuponu verdiler Petro ofisinden. Aracı bu arada çeyrek depoyla verdiler. Ben onlara neredeyse full depoyla teslim ettim, öyle denk geldi. O da onların kısmetiymiş yani ya da bir sonraki alıcısının mı kısmetidir artık bilmiyorum. Full depoyla gitti benim aracım. Bana çeyrek depoyla verdiler, biri yüz lira da hediye çeki verdiler. Petrolafis uygulamasına giriyorsunuz, onu şey yapıyor, aktive ediyorsunuz. Yani ben memnun kaldım dedim ki tekrar alır mıyım? Tekrar baba araba alırım. Arabamı da tekrar baba karsı satar mıyım? Satarım. Yani ben profesyonel anlamda ıı, araç alış satış işiyle uğraşacak kadar Vakti olan birisi değilim. Bu bir meslek zaten. Ee, bu konuda tanıdık galerici, arkadaşım vesaire yok. Olsa belki eyvallah onlardan da ticaret yapardım. Ya da araç alırken belki bir tanıdığımın, eşimin, dostumun, hani arkadaşımın aracı olsaydı çok temiz. Tabii ki kesinlikle alırdım, tercih ederdim. Ama bunlar olmadığı sürece ben bu tarz bir firmadan al, almayı ya da bu tarz bir firmaya araç saçma, satmayı tercih Güven anlamında son derece mantıklı, makul bir çözüm sundular. Ee, bu videoda özetle, yani çok özet de olmadı, yarım saate dayandı video gerçi ama, Vava Cars deneyimimi mi anlattım? Ee, sizler de Vava Cars'tan bir araç aldıysanız, bir araç sattıysanız, olumlu ya da olumsuz bir deneyiminiz olduysa buraya yazabilirsiniz. Ee, burada tartışabiliriz. Ya da başka bir firma olur. Ee, ya da galericilerle yaşadığınız anekdotları da anlatabilirsiniz. Siz ne düşünürsünüz? Ee, sizce ben mantıklı bir hareket mi yaptım? Bu arada sattığım araç 2019 model e, i20 1.4 otomatik style paketti. Dediğim gibi sadece kozmetik hataları olan bir araçtı boya işlemi yoktu. 325 bin liraya sattım. Bu aracı da Seat Leon 2021 parça boyalı e, cam tavansız excellence paket 1.5 TSI aracı da Takas indirimi yaptılar 5000 lira. Takas indirimi dair 525 bin liraya aldım. Ee, bir paket, bir takımda lastik değiştirdim. 530'a geldi yine düşünebilirsiniz. Sizce bu fiyat mantıklı mıydı? Benim yaptığım hareket mantıklı mıydı? Buna ilişkin yorumlarınız varsa bunları da tabii ki alabilirim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hepinize hoşçakalın.